Eğitimimizi takip edebilmek için bir kurulum gerçekleştireceğiz. Bunun için Microsoft'un yayınladığı Visual Studio ücretsiz idesini kullanıyor olacağız. İdeden kastımız bize yazılım geliştirme ortamı sağlamasıdır. Bunun için bu bizim yardımcımız. Kod yazarken bize yardım eder. ileride öğreneceğiniz paketleri takip edebilmemizi sağlayacak. Bunun için visualstudio.microsoft.com adresine gittiğinizde bu sayfayla karşılaşacaksınız. Google'dan direkt olarak Visual Studio yazarak da erişebilirsiniz. Burada size önerim şuradaki buton vasıtasıyla bir giriş yapmanız ve bir Microsoft hesabına sahip olmanız gereklidir. Çünkü IDE'yi kurduktan sonra belli bir zamandan sonra sizden giriş yapmanızı zaten isteyecektir. Visual Studio'nun birkaç versiyonu vardır. Bunlardan biri Visual Studio'nun kendisi. Diğeri Visual Studio for Mac. Ve Visual Studio Code dediğimiz editör. Burada arkadaşlar eğer Mac kullanıcıysanız Mac için Visual Studio'yu indirip kurabilirsiniz. Ama bunun dışında bir de Visual Studio Code var. Bunu şu anki kuracağımız ide ile karıştırmayın. Visual Studio kod ortamında biz genellikle javascript geliştirme gibi e, ya da mobil geliştirme gibi işleri yaparız. Ama Visual Studio'nun kendisi tamamen .NET dünyasına odaklanmış, büyük ölçüde .NET dünyasına odaklanmış bir e, idedir arkadaşlar. Peki ide ile editör arasındaki fark nedir derseniz e, yani bunu böyle çok da İşin başındaysanız bunun farkını anlamaya çalışmanıza gerek yok aslında. Ama örneğin metin dosyası, herhangi bildiğiniz metin dosyası, o txt dosyaları, işte o bir editördür. Siz orada yazınızı yazarsınız, işte yazının fontunu büyütürsünüz vesaire. Bu bağlamda Visual Code bize bunun tabii ki daha ileri seviyelerinde destek veriyor. Ama IDE dediğimiz ortam ise bunun çok daha ileri seviye e, ortamıdır. İşte o hata yakalama gibi yani test teknikleri gibi her şey kendi içinde barındırılır. Zaten Visual Studio Code da bir yerden sonra IDE gibi kullanılabiliyor. O açıdan lütfen hani IDE neymiş, editör neymiş çok da e, önemsemeyin işin başındaysanız zamanla bu oturuyor zaten. Visual Studio'yu indirin kısmında Community, Professional ve Enterprise versiyonlarını göreceksiniz. Şu ilki ücretsiz. Community 2019 ücretsiz. Siz bu eğitimi izlediğiniz zaman bu 2020 olabilir, 2021 de olabilir. Dolayısıyla hani buna takılmayın. Bunlar sadece bize bir ortam sunuyor. Yazacağımız kodlar her zaman her yerde geçerli. Diğerleri ise ücretli versiyonlardı. Ücretli versiyonlar bize daha ileri test gibi veya DevOps gibi ortamlar sağlıyor. Ama Community açıkçası büyük ölçüde işimizi çözüyor. Hicari uygulamaları da burada yapabiliyoruz. Bunu indirmeniz yeterli. İndirdikten sonra da kurulumu başlatmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz üzere bir tane Exe geldi karşımıza. Tabii ki bize uyarıyor bir değişiklikler yapılacak diye. Continue butonuna basarak burada o installer yani kurma işlemini çalıştırabilirsiniz. Şöyle gelsin karşımıza bakalım. Visual Studio Installer karşımıza gelsin. Daha önce Visual Studio kurulumu da yapmış olabilirsiniz tabii ki buraları geçebilirsiniz. Ama şuna dikkat ediniz arkadaşlar. Siz burada şu ekrana geldiğinizde benim bilgisayarımda şu an kurulu. O yüzden modify diyor. Yani değiştir diyor. Sizde de bu olabilir. Ama eğer ilk kez kuruyorsanız Burada yükleme tuşu olacak şekilde onu başlatabilirsiniz. Yükleme tuşuna bastıktan sonra karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Burada şu an göstereceğim bende mavi olarak seçilmiş şeylerin sizde de seçili olduğuna özen gösteririz. Eğer bilgisayarınızda yer yoksa bilgisayarınızda yer yoksa sadece burada ASP.NET Web Development kısmını .NET Desktop Development kısmına. İki bu. Bir de Data Storage and Processing kısmına ek olarak .NET Core Cross Platform Development kısmına eklemeniz gerekiyor. Ama hani ben ileride e, geliştirmeler yapacağım. Kendimi geliştireceğim. ilerleteceğim bunu bu eğitimden sonra derseniz burada oyun geliştirmeden tutun da e, veri bilimine kadar her şeyi Python geliştirmeye kadar, Linux geliştirmeye kadar, işte Azure geliştirmeye kadar her şey mevcut. Ama bu eğitim için ASP.NET Web Development, .NET Desktop Development, Data Storage and Processing Visual ve .NET Cross Platform Development olmak üzere 4 tane seçimi yapmanız gerekmekte arkadaşlar. Ve lütfen burada çok hayati bir şeye dikkat ediniz. O da Dil paketi arkadaşlar. İdenizi asla Türkçe kullanmayınız. Bunun nedeni burada bir Türkçe çeviri olduğu için ve kaynakların tamamı İngilizce olduğu için menülerde çok zorlanırsınız. O yüzden şurada Language Packs kısmında sizin default eğer bilgisayar diliniz Türkçe ise Turkish yapmış olabilir. Lütfen onu İngiliz, sadece İngilizce seçili olacak şekilde bırakınız. Lütfen buna dikkat ediniz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra install tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için kurulumu yapacaktır. Tabii ki biraz ee, yani 10-15 GB gibi bir şeye, bir disk alanına ihtiyacınız olacaktır. İnternetinizin hızına göre de tabii ki vakit alabilir bu. O yüzden bu kurulumu bir an önce başlatabilirsiniz arkadaşlar. Bu eğitim için bunlar gerekli.